Merhabalar 7-13 Şubat Haftasına Hoşgeldiniz Bu Videoda 7-13 Şubat Haftasında Hangi Gökyüzü Etkileşimleri Var Bunlardan Bahsedeceğiz Sonrasında Da Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor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 Şimdi bakalım bu hafta neler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta aya kova yeni ayı enerjisiyle beraber başladık. Oldukça kalıcı başlangıçların tetiklendiği bir yeni aydı. Hali hazırda bu yeni ayın etkileri ve enerjileri devam ediyor olsa da zaten biliyorsunuz 2021 senesinden bu tarafa sabit burçların etkileri ve sabit burçların bulunmuş olduğu ev alanlarında Ciddi kırılmalar yaşıyoruz. 2022 senesi de bunların benzerini aslında bizlere gösterecek. Özellikle kuzey ve güney ay düğümlerinin sabit burçlara yerleşimiyle beraber. 7 Şubat tarihinde Ay-Uranüs kavuşumu var. Ee, Ay-Uranüs kavuşumu ile beraber özellikle e, sahip olduklarımız, değer yargılarımız, e, sahip olduğumuzu düşündüğümüz maddi manevi değerler ve duygusal dünyamızla al alakalı e, biraz e, kaotik durumlar yaşanabilir, ani durumlar yaşanabilir, duygusal gelgitlerimiz olabilir. Burada e, ay Uranüs kavuşumunun Satürn'e bir kare görünümü yaptığını görüyoruz zaten biliyorsunuz e, 2021 senesi boyunca Uranüs Satürn karesi hakimde Burada ayın etkileşimiyle beraber duygusal dünyamızda e, yine ikilemlerin hakim olduğu. Çelişkilerin hakim olduğu bir süreci işaret ediyor. Baskılar, mesuliyetler, sorumluluklar bir taraftan özgürleşmek isteyen duygular arasında yaşamış olduğumuz gelgitli bir ruh halinden bahsedebiliriz. Haftanın ilk gününde ancak aynı zamanda Ay-Uranüs kavuşumunun Venüs-Mars kavuşumuna üçgen yaptığını ve Jüpiter'e de üçgen yaptığını görüyoruz. Burada her ne kadar e, duygusal gelgitlerimiz olsa da hızlı girişimler, hızlı başlangıçlar adına sistemin bizi desteklediği şanslar ve fırsatlar da var. Evet bir taraftan sorumluluklarımız ve bizi baskılayan unsurlar olsa da aynı zamanda hızlı başlangıçlar açısından da bu duygusal dengesizliğin yaşanmış olması gerekiyor gibi bir etkileşim söz konusu. Sistemin burada desteği var. Şansımıza da bir taraftan inanıyoruz ve e, şanslı olduğumuz alanlar da mevcut gözüküyor. 8 Şubat tarihinde Mars-Uranüs üçgeni var. Mars biliyorsunuz Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Ee, güçlü olduğu bir konumda. Uranüs ise uzun zamandır Boğa Burcu'nda. Burada e, bu etkileşimle beraber özellikle bu hafta hızlı başlangıçlar. E, aksiyon almak harekete geçmek adına hızlı bir hafta e, Mars e, eylemsel bir e, gezegendir ve oğlak burcunda özellikle geleceğini yapılandırmak ve sosyal itibarını artırmak adına e, daha aktif çalışır Uranüs ise e, boğa burcunda parasal konular değer oluşturmak değer yaratmak adına bir e, bir konumda bulunuyor. Mars, Uranüs etkileşim özellikle kariyer hayatımızda maddi anlamda bizi yükseltecek yeni fikirler bulmaya, yeni girişimlere dahil olmaya, harekete geçmeye yorumlanabilir. Burada yeni girişimler, adım atmak, aksiyon almak adına... Fırsatlarımız var. Kendi değerimizi kendimiz oluşturmamız, kendi sahip olduklarımızı veya sahip olmamız gerekenleri aslında kendi emeğimizle ve çabamızla ele geçirebileceğimiz aksiyon almamızın gerekli olduğu bir etkileşimden bahsediyoruz. 8 Şubat'ta aynı zamanda Seres İkizler Burcu'na geçiyor. Seres'in İkizler Burcu geçişi aslında 8 Şubat tarihi itibariyle. Besleneceğimiz alanın yakın çevremiz ve iletişim kurduğumuz, kontak kurduğumuz kişiler olacağını gösteriyor. Burada artık 8 Şubat sonrasında doğru iletişim kurabilmek, kendimizi ifade edebilmek, ve doğru anlaşılabilmek, aynı zamanda karşı tarafı anlayabilmek adına önemli bir süreç olacak. Yani iletişim kuramadığımız, belli bir noktada uzlaşamadığımız insanlarla alakalı sıkıntılar yaşarken bizi anlayan ve bizim yanımızda olan, gerçekten anlaşıldığımızı hissettiğimiz yerlerde daha çok bir yuva hissini yaşayacağımızı söyleyebilirim. Evet 11 Şubat tarihinde ise Merkür Plüto kavuşumu var. Artık Oğlak Burcu'nun son derecelerine kadar yaklaştı Plüto biliyorsunuz ki ve ay başında Merkür Retrosu da bitmişti. Retro Merkür'ün Plüto ile kavuşumunu yaşadık. Şimdi ise tekrar düz seyrine geçen Merkür Plüto ile Oğlak Burcunda kavuşum enerjisinde. Burada esasında son bir aydır Merkür Retrosu'nun başlamış olduğu tarihten itibaren Sürekli olarak keskin kararlar almamız, ciddi dönüşümler yaşamamız, bazen netleşmemiz, ya hep ya hiç felsefesiyle hareket etmemiz gerekli oldu kimi zaman ve burada eğer bu konuda inisiyatif alamadıysak, bu kararı veremediysek, bu haberi götüremediysek, bu teklifi sunamadıysak veya bize gelen teklife, habere eylemsiz kaldıysak, bunlara ilişkin 11 Şubat tarihinde yeniden bir fırsat karşımıza çıkıyor. Biraz takıntı ve saplantıların da Merkür-Pürito kavuşumuyla beraber ön plana çıkabileceğini ifade etmiştik. Hayatımızda ciddi bir değişim ve dönüşüm arzusu içerisindeyken bunu gerçekleştirememek, bununla alakalı karşımızda birden fazla kez çıkan fırsatları değerlendirememek bizleri biraz yormuş ve zorlamış olabilir. Ancak 11 Şubat tarihinde enerjiler biraz daha karni etkilerden sıyrılarak daha rahat bir pozisyona geliyor ve bu alanda artık alınması gereken kararlar alınacak bir şeylerin tamamlandığı ve yeni bir şeyler adım atmanın ön koşul olarak bir şeyleri geride bırakmanın gerekli olduğunu hissettirecek bir kavuşumdan bahsediyoruz bu kavuşum enerjisiyle beraber evet bir yeni ay ve bir dolunay arasındaki haftayı ele aldık aslında enerjiler biraz daha yumuşuyor bu hafta itibariyle ve aksiyon almak adına da harekete geçmek ve bu harekete geçme esnasında oldukça cesur ve keskin davranmak adına da oldukça uygun bir hafta haftaya giriş yapıyor olacağız. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Şimdi ben 12 burcu neler bekliyor bunları paylaşıyor olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta özellikle parasal gündemlerinize dair beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu alanda özellikle sürpriz kaynaklar ve sürpriz harcamalara açık olacağınızı söyleyebilirim. 8 Şubat'ta Mars Uranüs Üçgeni var. Yine kariyer hayatınız ve maddi durumunuza dair ani hamlelerde bulunmak, harekete geçmek, belki sektör değiştirmek veya yeni bir olaylar. E Kazanç kapısı elde etmek adına fırsatlar da karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Hafta sonunda Merkür Plüto kavuşumu 10. evinizde özellikle kariyer hayatınızda çok keskin bir karar alacağınızı göstermekte. Burada birçoğunuz iş değiştirebilir, sektör değiştirebilir, pozisyon değiştirebilir, daha iyi kazanacağı bir işe geçmek için harekete geçmeye başlayabilir bu hafta itibariyle veya itibarının yeniden kendisine iade edilmesine dair sert ve keskin bir tutum ser sergileyebilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Ay Uranüs kavuşumu ile beraber Ruhsal gelgitlerinizin olduğu bir hafta başlangıcı yapabilirsiniz. Burada özellikle e, uzun zamandır e, özgürleşmek, değişmek, değiştirmek istediğiniz alanlar var. Ancak satürnün tepenizde e, size bir takım e, baskılar ve zorlamalar, dayatmalar ve toplumsal normlarla e, kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Bu ikilemi tekrar hafta başlangıcında yaşayabilirsiniz. Ancak bir taraftan da yapacağınız değişimlere sistemin desteği de olacaktır. Mars Uranüs etkileşimiyle beraber özellikle bir seyahate çıkmak, yeni bir yer keşfetmek, yeni bir yola çıkmak, yeni insanlarla tanışmak. Veya yeni fikirlerin peşinden koşmak adına e, aksiyon alabileceğiniz gündemleriniz var. Burada çılgın e, fikirler ortaya çıkabilir, e, yeni felsefeler peşindesiniz. Aynı zamanda ani bir seyahat gündemi de söz konusu olabilir. Hafta sonunda Merkür-Pürüto kavuşumuyla beraber özellikle inançlarınız, değer yargılarınıza dair e, varsa yurt dışı ile alakalı veya hukusal gündemlere dair keskin kararların alınabileceği, keskin konuşmaların yapılabileceği süreçler mevcut. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Ay-Uranüs kavuşumu haritanızın 12. evinde etkili olacak. Özellikle rüyalarınız, e, sezgisel mesajlar e, hat safhada olabilir bu süreçte. Özellikle bilinçaltınızın ortaya çıkacağı ve bilinçaltınızdaki blokajların aslında e, temizlenmesinin gerekli olduğunu içeren mesajlar alabilirsiniz sistemden bunun yanı sıra burada uyku problemleri veya geçmiş konuların çok fazla düşünülmesi gibi biraz tatsız durumlar da yaşanabilir uykunuza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor hafta başlangıcında mars üçgeni üçgeniyle beraber özellikle 12. ve 8. ev temalarında yani ruhsal olarak artık değişmek için harekete geçmenizin gerekli olduğunu hissedeceğiniz gelişmeler var gibi aynı zamanda maddi kayıplarınızı ve insanlara göstermiş olduğunuz desteği artık geri almak adına sizin de aksiyon almanız ve harekete geçmeniz gerekiyor olabilir. Hafta sonunda merkür Plüto kavuşumu 8. evinizde özellikle toplu bir para girişi olabileceğini gösteriyor. Büyük paralar kazanabilirsiniz. Aynı zamanda büyük harcamalar da söz konusu olabilir. Büyük ruhsal bir dönüşümden geçiyorsunuz. Eski fikirlerinizi artık geride bırakıyorsunuz. Uzun zamandır bilinçaltınız üzerine çalışıyorsunuz ve bu etkileşimle beraber de kendi gücünüzü yeniden keşfedeceğinizi söyleyebilirim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta Ay Uranüs kavuşumu ile beraber özellikle arkadaş çevreniz hayalleriniz hedefleriniz noktasında e, gerginlik süreçler yaşayabilirsiniz e, ve burada duygusal anlamda e, biraz beklenmedik gelişmeler yaşanabilir e, Arkadaşlarınızla ufak çaplı e, bir e, sıkıntı yaşanabileceğini söyleyebilirim ama bunun yanı sıra e, ilişkileri şifalandırma kadına da bu yüzleşmenin gerçekleşmesi uygun gibi gözüküyor açıkçası. Mars Uranüs etkileşimiyle beraber baktığımız zaman 7. ev ve aynı zamanda 11. ev alanında eşinizle veya partnerinizle ee, harekete geçmek ve e, onunla alakalı ortak paydalarda buluşmak adına bir takım fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebilirim. E, burada artık e, aynı yolda ilerlemek, aynı idealleri paylaşmak, aynı hedefin peşinden koşmak adına aksiyon alacağınız etmenler mevcut. Hafta sonunda Merkür Pürüt'e kavuşma Olak Burcu'nda özellikle güçlü ilişki potansiyellerini hayatınıza çekme ihtimalini getiriyor. Eğer yalnız sanız yengeç burçları zaten uzun zamandır böyle bir ilişkiye ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz veya mevcut partnerinizin zaman zaman sizi domine etmeye çalıştığı ve onun kararlarının doğrultusunda veya onun hayatının gidişatında sizin de ilerlemeye başladığınız durumlar ortaya çıkabilir. Ve evlilik birliği kurmak veya ilişki hakkında keskin kararlar vermek adına da enerjiler mevcut bu hafta itibariyle umarım keyifli bir hafta olur sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın merhaba sevgili aslan burçları bu hafta ay uranüs kavuşumuyla beraber özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinize dair sürpriz radikal kararlar alabilirsiniz bu noktada ikili ilişkiler partneriniz veya onun hayatındaki gelişmeler sizi biraz zorlayacak olsa da aslında ilerleyişinizin önünde sistemin desteği gözüküyor hafta başlangıcı itibariyle Mars-Uranüs üçgenine baktığımız zaman burada... Özellikle yine kariyer hayatınızda bir değişim, bir özgürleşme veya e, mevcut işinizde bir yenilenme ve güncellenme enerjisi olduğunu görüyoruz. Mars'ta 6. evinizde özellikle günlük temponuzdaki hareketliliği artırıyor ve yeni bir girişimde bulunuyorsunuz sanki bu hafta itibariyle. Hafta sonunda ise yine 6. evinizde Merkür Pürüt'ü kavuşumu yeni iş girişimleri, yeni bir düzen oluşturmak, yeni bir rutin oluşturmak adına size bir takım fırsatlar sağlıyor olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Ay Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle 9. ev konularında yani yaşam idealleriniz ve hedefleriniz konusunda sürpriz değişimler, sürpriz gelişimler olabilir gibi gözüküyor. 8 Şubat'ta Mars Uranüs ile beraber baktığımızda özellikle aşk hayatınızda hareketlilik ve aynı zamanda inanç sisteminizde, değer yargılarınızda bir özgürleşme çalıştığınızda, e oluştuğunu görüyoruz. Burada belki de yaşadığınız aşkın sizi özgürleştirmesi veya inanç sisteminizin değişmesiyle beraber yeni bir aşka yelken açmak gibi gündemler söz konusu olabilir. Aynı zamanda ani bir seyahat gündemde yine bu etkileşimle beraber ortaya çıkabilir. 11 Şubat'ta merkür Plüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda yine sizin 5. evinizde. Burada çok köklü bir ilişki, çok etkili bir ilişki hayatınıza girebileceği gibi birçoğunuzun hayatında yaratıcı bir girişimin de köklü bir şekilde söz konusu olacağını, gündem olacağını ifade ediyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta Ay Uranüs kavuşumuyla beraber e, parasal konular gündeminizde gibi bu alanda zaman zaman bütçenizde sıkıntılar yaşıyor olsanız da aynı zamanda büyük paralar kazanmak adına da fırsatlar yakalıyorsunuz ve sistemin bu konuda sizin üzerinizde desteği var hafta başlangıcında. Aynı zamanda 8 Şubat'ta Mars Uranüs etkileşimi ile beraber e, sürpriz paralar kazanabilirsiniz. Sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Aileden kalan bir malın paylaşılması belki de bir miras konusunun çözümlenmesi söz konusu olabilir veya ev alıp kredi çekebilirsiniz. Yani bir yatırım için belli bir borç altına da girebilirsiniz. Hafta sonunda ise Merkür Plüto kavuşumu dördüncü evinizde özellikle taşınma, yer değiştirme, aileyle alakalı önemli gündemler noktasında kararlar alma gibi konuları gündeme getiriyor olacak. Burada birçoğunuzun ailesiyle alakalı veya içsel konforu, konfor alanı ile alakalı önemli gündemler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta ay Uranüs kavuşumu haritanızın 7. evinde etkili olacak. Burada özellikle ikili ilişkiler ve partnerinizle alakalı sürpriz gelişmeler, onun duygusal gelgitleri hafta başlangıcında gündeminizde olabilir. Ve özellikle evli olan akrep burçları için aile hayatıyla alakalı bir kısıtlanma, bir değişim durumu da söz konusu olacak gibi. Ancak yine de ilişkiyi şifalandırmak adına sistemin bir takım desteklerini de hissediyor olacaksınız. Mars-Uranüs üçgeni ile beraber... Bu konuda partnerinizle iletişim kurma noktasında yeni bir girişimde bulunabileceğiniz ve belki de ortak bir noktada buluşabileceğinizi ifade eden etkileşimler var. Aynı zamanda ortaklı girişimler açısından da destekleniyor olacaksınız. 11 Şubat tarihinde Merkür Plüto kavuşuyor 3. evinizde. Bu da önemli haberler alacağınızı, önemli anlaşmalar ve sözleşmelere imza atacağınızı gösteriyor. Özellikle yakın çevrenizle alakalı da gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta ay Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle iş hayatınız, gündelik rutinlerinize dair sürpriz gelişmelerle haftayı başlatabiliriz. Özellikle sağlık durumunuza da dikkat etmeniz gereken haftalardan birisinden geçiyoruz. Mars Uranüs etkileşimiyle beraber parasal durumunuzu iyileştirmek adına yeni bir işe geçmek, iş alanınızı değiştirmek, sektörü değiştirmek gibi e, gündemler söz konusu olabilir. Keza 11 Şubat tarihinde de yine Oğlak Burcu'nda Merkür-Pürüto kavuşumu büyük paralar kazanmak için yeni fikirler ortaya süreceğinizi belki de kazanç kapılarınızı genişletmek adına ek iş imkanları yakalayabileceğinizi gösteriyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları bu hafta ay Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle boğa burcu temalarının yoğun bir şekilde hissedildiği bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu etkiye baktığımız zaman sizin aşk hayatınız varsa çocuklarınızla alakalı sürpriz gelişmeler biraz gündemi oluşturabilir gibi gözüküyor. Keza 8 Şubat tarihinde de Mars Uranüs üçgeniyle beraber özellikle bu Aşk hayatında cesur hamlelerde bulunmak, e, yaratıcı girişimlerde bulunmak adına kendini ön plana atmak adına daha cesur, daha cüretkar olacağınızı gösteren etkileşimler var. Keza e, 11 Şubat tarihinde Merkür Plüto burcunuzda kavuşuyor. Bu da çok önemli kararlar alma sürecinde olduğunuzu ifade ediyor. Çok keskin ve çok önemli kararları bu hafta sonu itibariyle alabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta ay uranüs kavuşumunu 4. evinizde yaşıyorsunuz özellikle aile hayatınıza dair ciddi yapılanmalar yaşadığınız bir süreçtesiniz ve burada ufak çaplı bir e, huzursuzluk yaşanabilir konfor alanınızda hafta başlangıcında ancak yine de e, bu durumun iyileşmesi ve şifalanması adına sistemin desteği de söz konusu olacak. 8 Şubat tarihinde Mars-Uranüs üçgeni var. Mars 12. evinizde, Uranüs ise 4. evinizde özellikle kökleriniz, bilinçaltınız, eski travmalarınız, atalarınızdan gelen sorunları şifalandırmak adına ciddi girişimleriniz bulunabileceği gibi aile içerisindeki kayıpların telafi edilmesi adına da aksiyon alınabileceğini gösteren etmenler mevcut. 11 Şubat tarihinde Oğlak Burcu'nda Merkür Plüto kavuşuyor sizin 12. evinizde. Burada özellikle ruhsal anlamda büyük bir dönüşüm sürecinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Göreceğiniz rüyalar, yaşadığınız karşılaşmalar, büyük mesajlar içeriyor olabilir. içsel anlamda büyük kararlar almaya başladığınız bir süreç. Aynı zamanda arkanızdan dönen gizli işlerle de e, muhatap olabileceğiniz, bunları öğrenebileceğiniz bir süreci de işaret etmekte. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Ay Uranüs kavuşumu Boğa burcunda sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Sürpriz haberler alabilirsiniz. Hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz alacağınız haberler sonrasında biraz kendinize kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ancak bir şekilde bu haberlerin uzun vadede sizin gelişiminize katkısını da bu hafta itibariyle gözlemliyor olacaksınız. 8 Şubat tarihinde Mars Uranüs üçgeni var. Bu etkileşim yine 3. ve 11. Ev bağlamında özellikle arkadaş ilişkileriniz, yakın çevreniz, etrafınızdaki insanlarla herhangi bir konuda bir ideal bir hedef konusunda harekete geçmek ve aksiyon alma noktasında güzel destekleyici görünümleriniz var. 11 Şubat'ta aynı zamanda Merkür Plüto Oğlak Burcu'nda sizin 11. ayınızda kavuşuyor. Demek ki yeni bir hedefiniz, yeni bir hayaliniz var. Ve bu hayaliniz hedefiniz için birilerinden destek bekliyorsunuz. Veya aynı uğurda, aynı yolu paylaştığınız kişilerle beraber aksiyon almaya başlıyorsunuz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, ofikusastöroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.